Evet, biraz güneşin batmasını bekliyoruz dışarıya çıkmak için. O sırada biraz gitar çalacağım, 2-3 bir şey paylaşırım ve alet burada, bizi bekliyor. Yaklaşık 4,5-5 aydır hareket ettirmedim. Büyük ihtimal zincirler falan paslandı ve kırılacak ama selvemiz gayet güzel duruyor. Dronumuz burada tabii. İşte piş. kamerayı buraya koyarım. Biraz zorlarız ya da biraz aşağıya. Evet. Gayet güzel bir açı ya. İş şey yapar ha. Seki korktum başıma gelmemiş ve lastikler patlamamış. Sadece inmiş. Çemberde 3-4 tane tel eksik bu arada. Yarım saat beni oyalandırsa yeter ya. Bakalım ne olacak. E güneş batmıyor güneş. Gerçekten batmıyor. Yani geberip gideceğiz sanırım sıcaktan. Havada esmiyor gram üşütmekten iyidir. Ve 4.5 bisikleti güneşle çıkardım. Fakat güneş biraz gitti. <gülüyor> çok azcık geç kaldım. Telefonu şarj etmeye unutmuşum. Tüm gün yatıp KFC yediğim için biraz unutkanlık başladı. Ama sorun değil. Şu an çantada bir alyan, İngiliz anahtarı, bant ve bir suyum var. Bant her zaman çok işe yarıyor. Hatta Büyük ihtimalle İngiliz anahtarından daha çok işe yarayacak. Normalde bu yokuştan aşağı Yardırırdım misikletle. Bir yemekte, fren olmamasından rağmen yani buradan uçardım. Fakat işte dört buçuk ay. Bu yatınca ne olacağı belli olmuyor. Belki iki aydır olacak çıktığım an. Daha pedallara bile basmanın. Farkı gittiğimizde göreceğiz. Burada sanırım maske takan tek kişi benim sokakta yani. <gülüyor> Parkta bile insanlar maske takmıyor. Ben bisikletle birlikte gitmeme rağmen maske takıyorum. Allah Allah çok ilginç. Şu an dek kafayı yemek üzereyim. Geçtiğim hiç kim, yanından geçtiğim hiç kimsenin ağzında maske yok. <gülüyor> Şaka gibi ya. Aa şimdi milleti gösteremiyorum da yani ayıp olmasın da. Ya cidden suratlarını tek tek koyasın var videonun başına Kimse takmıyor <gülüyor> Kimse takmıyor Yok işte şuradan geçerken takmayayım, buradan geçerken takayım Bak dört buçuk ay sonra anca çıkıyorum <gülüyor> <gülüyor> Ah konuşamıyorum Evet sonunda fıstıkla geldik Hasret gideriyoruz bir batımına karşı Ne kadar görünürse artık Şu an basketbol sahasını inceliyorum Hafif boşalırsa eğer gireceğim birazdan şu göstermesi imkansız. Ya bu sakatlanmak istemiyorum açıkçası. Hatta hiç hiçbir şey yapasım yok. Şu an kendime hiç güvenmiyorum. Ha bu arada bisiklete ne yaptığımı söyleyeyim. Ee, bisiklet paslanıyor. Şu an hiçbir astar boya falan olmadığı için üzerine direk ham madde görünüyor. O yüzden paslanan yerlere stickerlar yapıştırdım. Hatta birazdan çık çıkmaya başladı birazı Fakat sorun değil. Şu an e, sele kelepçemiz olmadığı için Aa, hadi otakta canım Neyse zaten durumu çok kötü <gülüyor> Seyrek elepçisi olmadığı için bantla bir çevreledim orayı Sıkıştı iyice Bant her türlü zaten İngiliz anahtarından daha çok şey yaptığı için Her zaman taşıyorum çantada Ha çantamda ne var kontrol edelim Bir adet maske Hafifte insanlara yaklaşmaya başladığında kullanacağım bir tane tripod, telefonu ya da kamerayı koyarım diye Füzdan Bir su Düz pek bir özelliği yok Haa dezenfektan varmış Kolonya Ama hiçbir şekilde odaklı değil Evet Son günlerim vazgeçilmezi Başka başka aletlerimi göstermek istiyorum. Evet birkaç tane var. <gülüyor> İngiliz anahtarımız çok çimmalı bir şey olur kendisi. Bir tane alyan yine çok çimmalı. Tabi e, Tabii hiçbir zaman yanından ayırmayacağı bir bantımız da var yanımızda. Her türlü işe gider. Hala lastiklerimiz patlamadı ama patlarsa belki bununla bir yama falan yapabilirim. Ben balon gibi ağzımla şişeyirim değil mi? Başka hiçbir şey yok ya çantada. Kulaklığımı muda mıdır çok sevindeyim o kadar. Bu arada sünger çoraplarımız gayet uyumlu görünüyor. <gülüyor> yeah. Bu video çok titrek oldu. Eğer epilepsi sorunu falan yaşayanlar varsa epilepsi hastaları lütfen izlemesin. Bu arada çok üzücü bir şeyle karşılaştım. Güzelim arka setimiz Javelin Göbekli, odisey Hazatlı Çemberli. Arka setimiz takır tukur ediyor. Evet, biraz. Demek neymiş işlemeyen demir jitten pas tutuyormuş. Neyse 4,5 ay sonra bakalım ilk hareketinde düşmeyi becerecek miyim? Şunu fark ettim. 4,5 ay sonra bir yemek sürmeye çalışınca Banyo falan yapamıyorum ya. Yani yapıyorum da <gülüyor> 30 santimetre bile yukarı çıkmıyor alet. Çok sinirim bozuldu ya. Neyse ki basketbol sahasını boş buldum. İki tane arkadaş var. Burada oynuyorlar. Sonuçta basketbol sahası, skate değil ki. Rahatsız etmek istemiyorum. Ve burada sürekli selemiz sağ sola dönüp duruyor. Maalesef böyle durumlar yaşayacağız. Bir süre daha. Şu an kendime hiç güvenilmiyor. Tamam biraz ...nasıl kullanılması gerektiğini öğrenmeye başladım. Eğer uzun süre BMX bisikletten ayrı düştüyseniz, uzak kaldıysanız... ...önereceğim ilk şey uçağın geçmesi. Bir dakika. Önereceğim ilk şey fake çalışmak. Çünkü fake daha kolay bir hareket ve hem kendinizi döndürmeniz gerekiyor hem geri geri gitmeniz gerekiyor. Yani dengenizi daha kolay geri toplayabilirsiniz. O yüzden birkaç defa fake yapacağız. Ben cesaretimi toplarsam 180 G turn atmaya çalışacağım. Yaklaşık 1,5 2 yıl önce bunun bir yani nasıl 180 G turn atılır videosu çekmiştim. Şuradan buradan izleyebilirsiniz. O zaman birkaç fake deneyelim. F2 çok kolay bir hareket olsa da e, dengenizi çok iyi sağlamanız gerekiyor. Ve bu antrenman için, yeniden o içgüdüyü yakalamak için çok güzel bir hareket. Bunu birkaç defa daha deneyeceğim. Biraz F2 denedikten sonra şimdi en korkuncu olan Bunny Hop'a geldim. Çünkü Bunny hop'ta çok kez geriye düştüm ben. E, eski videolarda vardı ama sildim hepsini. Daha doğrusu gizledim. Neyse e, Bunny hop'ta ben geriye düşmekten çok korkuyorum. Çünkü korkulmayacak gibi değil, sırtım çok kez ağrıdı. O yüzden bende biraz travma etkisi var bu banyon hareketin Ve uzun süre ayrı kalınca banyomu cidden unutuyorsunuz. Çünkü banyo biraz cesaret işi yani banyomda ne yapılması gerekiyor? Önü olabildiğince çekip sonra arkayı da aynı yükseklikte çekmeniz gerekiyor pedallardan. Fakat o önü çekme biraz sıkıntılı hani arkayı çekemezsem direkt sırtımı yere vuracağım. O yüzden cidden beni korkutuyor, sanki daha dün bir yemekselimi almışım gibi yapıyorum banyop'u. <gülüyor> Kusura bakmayın, hadi biraz deneyim o zaman. Banyop gerçekten olmuyor olabilir, bunu artık her gün çıkıp deneyerek anca yapabileceğim. Fakat en azından banyop gerektirmeyen bildiğim birkaç hareket var onlardan biri. Foot Jam Tail Whip. Ee, Birazdan yine deneyip göstereceğim. Büyükten bu hareketi de yapamıyorum. Karantina sonrası bisikletçilerde bir çöküş oluyor. Özellikle bende ve bu çok üzücü. Şu an baya üzgünüm çünkü hiç hareketi yapamıyorum. Şu an bir daha bisikleti alıp arka frenini hafif dengeleyerek merdivenlerden inme fikri işte kötü gelmiyor açıkçası. İlk başta yapmak istediğim şey oydu ama herkes onu yapıyor. Çok da iyi yapıyorlar valla. Yok ya valla olmuyor. Yani çok da zorlamaya gerek yok. Dediğim gibi bunu nasıl toparlayacağız tabii ki ee, daha fazla fakie ve banyop çalışarak olacak. Çünkü bunlar temel hareketler. Ha yok 10 yıllık bir yemek sürücüsü falan değilim ama ya, öyle. Yine bir parkın yanından geçiyorum ve Kimse maske takmıyor Aklı fikri olan adam Caddede de sokakta da Şu kodumunun maskesini takar Yani bilmiyorum sinirlenecek bir şey mi arıyorum Hani evde sıkılmaz şöyle çıkayım laf atayım falan diye de Aslında öyle düşünmüyorum ama Hani <gülüyor> mal mısınız oğlum ya <gülüyor> Çok komik Selam numaranızı alabilir miyim acaba? Numaramı e, sıfır Yok dur yolda annemle karşılaştım. Evet olay. Dünya ne küçük. Değil mi? Neyse bugün bir hayal kırıklığı oldu. Neden? Çünkü dört buçuk ay sonra şu nalleti. mi? Yok yok düşmedim de. Hmm. Keşke hmm. en azından bir şey yapacak cesaretim olsaydı onu denerken düşseydim diyorum. Ha, <Gülüyor> Çünkü çok korkuyorum. Korktun mu? Tabi bugün. <Gülüyor> Bir e, çöküştü gerçekten dört buçuk ay sonra olmuyormuş öyle resmen daha geçen hafta elim almışım gibi oldu bir yemekse Ve çok üzüldüm Umarım videoyu beğenmişsinizdir ama abone olmayı unutmayın Bütün videoları beğenmeyi yorum yapmayı